Üniversiteden mezun olduğu yazılışlarımızın şimdi yurt dışında Maşallah. Almanya'da bir şirketimiz olarak çalışıyor. Darısı başınıza. İnşallah, inşallah. Onları da konuşacağımız günler gelir. İnşallah, çok sağ olun. Şimdi çocuğunuzun olmasını biraz elbette hani anlattınız, kolay olmadı gitmek diye hepimiz evet. biliyoruz ama yine de konuşulsun istiyorum. Çünkü sadece biz bildiğimizle kalıyoruz. Bunlar Kalıyor. da bilinmiyor. Yani e, benim oğlum mesela şey demişti. Anne hiç beni okula götürmedin. Hiç okuldan çıkışta almadın demişti. O kadar evet. mutlu ki. Ama maalesef şirketler de bu konuda e, kadınlara kolaylık sağlamıyorlar. Yani ha, evet. orada bir iş var, yürümesi gerekiyor. Nereye gidiyorsun çocuğu okuldan alamazsın yani diye. E, ne yapılmalı sizce çalışma hayatının içinde... Kadın olmak, anne olmak, nasıl? Nedir? <gülüyor> evet, işte bir şey olmalı. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim böyle güzel bir soru olduğu için. Hakikaten önemsiyorum. Çilay Hanım, bu dijitalleşme hiç hoşumuza gitmeseyse de bu Covid tedbirleri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 Kötü örneklerde yok muydu? Vardı. Yani ona da bir şey diyemem. Ama e, böyle e, günlerden e, geçildi. Ama şu anda bunun böyle olmadığını görüyorum. Gelecekte de, gelecekte de e, bunun e, bir avantaja çevrilmesi gerektiği inancındayım. Yine kadın çalışanların bir arada hareket etmesi gerekiyor. Yani e, demin size bahsettiğim gibi ben e,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 İlla tam da bu zamanda mı alması gerekiyor? Ben okula çocuğumun falanca aktivitesine gidip akşam bunu göndersem olmuyor mu? Noktasına da gelmeliyim. Peki Özge sana çalışanım bunu söylese buna tamam der misin diyeceksiniz. Çok enteresan bir olay yaşadık manyapımda. Bir kadın arkadaşımız babası kanser teşhis olmuş.